Kim demiş şifreli kilitler modern batının icadı diye. 12. yüzyılda Cizre'de yaşayan bilim adamı Rezzaz el hırsızlara karşı çözümü, mühendislik harikası bu şifreli kilitle 850 yıl önce üretmişti. İsmi belki biraz uzun. Kuflüyük felu ala sanduk bi huruf isna Şermin huruf el-mûcem. Günümüz Türkçesiyle karşılığı, bir sandığı 12 harfle kilitlemeye yarayan düzenek. El Cezeri'nin kitabında tasarımına tüm detaylarıyla yer verdiği mekanizma, ünlü İslam bilgininin mühendislik dehasını da yansıtıyor. Kapak, dört şifreli kilitle ve bir döndürme topuzuna bağlı olan iki plaktan oluşur. Kapak plakası takılacak yer olarak konumlandırılmıştır. Altında bulunan plaka döndürme topuzuyla birlikte birbirinden ayrı olarak sürülebilen iki yarımdan oluşmaktadır. Bu sadece kilitler belirli bir kombinasyon üzerine ayarlanırsa mümkündür. Arapça sayısal bir değere tekabül eden 12 haneli harf şifresi açık kapakta kolayca değiştirilebilir. Şifrelerin ayarlanmasıyla silindir emniyet altına alınır. Ve ancak şifreyi bilenler düzeneyi açabilir. İşte El Cezeri'nin hırsızlara karşı tasarladığı bir başka düzenek. 4 sürgülü kapı kilidi. Bir kapının arka tarafında bulunan tahta veya demirden dört sürgünün her biri farklı yöne doğru konumlandırılmıştır. Dört sürgüde kötü niyetli birinin zorla içeri girebileceği hiçbir yer yoktur. Sürgüleri yegane hareket ettirecek şey ise anahtardır. Yaptığı tasarımlarla robotik bilimin babası olarak kabul edilen El Cezer'i aralarında Leonardo da Vinci'nin de bulunduğu pek çok batılı bilim adamı ve sanatçıyı da derinden etkilemiştir.